sesli olarak bize açtım. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vay kardeşim benim. Görüyorsun değil mi? Gör gör. O çocukluk fotoğrafını kardeşim bilmem kaç yaşındasın Arda? Abi ben 13 yaşındayım. Arda 13 yaşında Allah aşkına şu görünüşe şey. Eray atsana be 13 yaşından fotoğrafını. <gülüyor> Baksana aman koyayım şu. Aşar oğlum <gülüyor> Pardon lan özür dilerim. O özür dilemek şu an tipe bak. Seneye bakarız seneye. Dur daha olmadı. <gülüyor> Arda ne işle meşgulsün diyeceğim ama daha on Ya şaşırdım e, abi... ya Gözledim Ne iş yapmaktayız Malanda'ya girecektim anladın mı Peki Sırat ileride mı Arda? ne yapmak istersin Arda İleride <gülüyor> ne işle meşgul olmak istersin e, Zula ileride. i̇leride İleride abi yazılım mühendisi olup Bir yandan da konservator okumak istiyorum Gitar da ilgileniyorum Yok yok <gülüyor> Çok kısa miyim? <gülüyor> ki. Ben 13 yaşında bu hayalleri kurmuyordum. Yemin ederim. Baba İçer ben olsun. ben söyleyeyim mi bak babam arasın. Ben 13 yaşında Amerikan güreşçisi olmak istiyordum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir hayal ben anlamam. Yazılımcı konsin yazılım dedim bilgisayar. Yazılım mühendisliği artık konservatuarda ne okumak istiyorsun? Konservatuarda ee, mesela nasıl diyeyim? Ya ben gitar üzerine ilerliyorum şu anda ve şan eğitimi de almak istiyorum ekstra olarak. O yüzden bunun için de konservatuara gitmek istiyorum. Gitar üzerinde ilerliyorum derken çalıyorsun yani hala Hazır'da. Hı hı, aynen. Aa süper. Ya, 4 yıldır e, kursa gitmeden çalıyorum kendi kendime. Kardeşim öğrendim. onun yapılmışı var bak senin 10-15 sonraki hale var şu an. Karşında yan anladın mı? Denen bir deneyip bu <gülüyor> ya, oluyor yani en son anladın mı? En adamın son, şeyini şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum. Hani kendim gördüm anladın mı o yüzden. inşallah başarılı olur ama yani i̇nşallah. başarısız diye bir şey yok. Olursun. Ben sana söyleyeyim mi? Tarzın çok... Çok on numara yani, dictionu falan abi. çok on numara yani. Arda, kanka en kötü yayın yaparsın be, doğru mu Char? Hiç abi. hiçbir şey olmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Baksana bize. bize. biraz da beni göster. Bak, görüyorsun yani. Bak, görüyorsun Bak. işte yani. Ha. Abi, bu arada Kemal abi bir şey diyeceğim. Ee, ben de yani. konseptte ayak uydurayım mı? Tabii ki de. Tabii tabii. tak katman gözün tak, yoksa başı, baş Başarısı yapar bunlar. Tamam. <gülüyor> güzel tamam güzel on i̇şte numara bu ya, işte bu ya. On numara helal olsun Peki <gülüyor> <ne oldu? gülüyor> Benim ses o kadar duygulandım ki şu an Arda kardeşim görünce <gülüyor> Peki e, eğer saat falan geçtiyse biz o Gitardan bir tattırabilir misin acaba dinleyebilir miyiz? Tabii ki abi Abi, tabii. abi bu sen mi? beni hatırlamazsın belki Kemen abi ama ben Ben yani. çok bağlı olduğu bir gün <gülüyor> gelip e, Gitar çalmıştım ve Virtuos almıştım ama maalesef Selim Öyle mi? Aynen. Ne şey Discord yayınlarından. Evet. Ben vermiştim hatırlıyorum linkini. Sen mi söyle bak sen mi çağırdın oradan? Ben verdim lan bir türlü adamın. <gülüyor> ben verdim kanka bir türlü. Her şeyi veririm. Eren sen neden kamera açmıyorsun lan? <gülüyor> Özür dilerim. Çık yatakta. Bir dakika lan Elre geldi chate. Kardeş bana salla diye. E, Tuğkan Bey, benim hiçbir alakam yok orada bir şey Çağrı Bey ince bir salladı da. Aynen Çağrı Bey. <gülüyor> Lan ben ne sallayacağım oğlum? onu? Ana anlatıyordum millet bana alt eşlik Eldreyn falan yazmaya başladılar. <gülüyor> Yoksa herkesin kendi anısı yani. Evet <gülüyor> küçük ben anlattı de, ondan benzer oldu Esin dostu da kendim anlattım ya. Kanka sen orada neden Ruslar geldi dedin? Açıktasam sen. <gülüyor> ya öyle bir şey Sen peki şey niye çırp ısrarla gidip oradan fersah fersa, fersa şarkılar açıyorsun? <gülüyor> Onu anlat bakalım şimdi Tukan'ın önünde o zaman. <gülüyor> Kanka gayet gayet güzel gaz müzik yani. Gayet <gülüyor> ha, güzel gaz. Gaz, mi kardeşim? Bir şey diyeceğim. Hepimiz bak Tukan'ın sorumlularındayız. Yapmayın <gülüyor> Allah. 2 GTA'mız var arada bir giriyoruz bak. Arda, Arda <gülüyor> durumu Oğlum. kurtar hemen Tuğkan Bey'e bir tane şarkı mı o zaman? Aaaa gelsin abi Fersah çalıyormuş Hım. hepimiz şimdi ya Hayırlı Hayırlı Hayırlı Fersah çalıyormuş Bak fersah çalmadık Yaşına O kaba kelimeyi bir daha kullanma <gülüyor> Çok özür dilerim Küfür <gülüyor> ettim çok özür dilerim Önemli değil abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen değil zaten Ben başlayayım mı? Arda bizi idare et böyle aradan Yok abi sıkıntı yok ya siz bildiriyorsunuz <gülüyor> Alttan alırım ben rahat Eyvah Övmüyonur lan Çocuk bizden olgun lan Kamera yiyonur kanka evin değil ya gözü çıkartacağım okuyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir şey bilmezdim aslında. Görüştürdüm tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Haydi. Çünkü herkes başka bir şeyden kaçımış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi.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 ben senindir. Ben senindir. Vay vay vay vay vay. <gülüyor> ben evet diyorum. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim ne, abi. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Ben seni hatırladım ama bu <gülüyor> en büyük yalan geliyor. <gülüyor> Bir şey diyeyim mi bir virtüözlüğünü yine versinler senin, bizim var değil mi öyle hiper şu an? Evet. Verdim, verdim. Tamam ver, ver, ver yeniden. Abi. Maşallah şimdi, sen... abi... kaçtı ben yaş? Söyle abi, pardon. E, 13 abi. 13. 13. Ben sana bir, 13 bir şey söyleyeyim mi? Arda. Efendim abi? Sesin çok güzel, çok beğendim sesini. Sağol abi, teşekkür ederim. Gitar skillerinde güzel. E... <gülüyor> Onu da geliştireceğin o kadar. 13 yaşında mı böyleyse abi yok ya. O ay onu düşündüm tane. lan Çağrı. Şimdi 13 yaşında ses artık böyle çalıp hani. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Ses o kadar temiz ki. Yani biraz daha böyle. Yani düşünsene 10 sene daha gitar çalıp şarkı söylediğini düşün. O ses iyice gelişecek. İnşallah abi. Harbiden. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kişnediyse tamam. Ben kişnedim ya. Benim take'im o. Kim yaptı onu? <gülüyor> O nasıl oldu lan. <gülüyor> sen kişlemedir mi? Yo ben ben yapmadım ben kişleyeyim mi? Ben ben de değil bu. Sen kişle bakayım yapmadım. bir. <gülüyor> Allah Allah doğru bir kişlemeye geldi. Bir dakika Discord'daki evet, hani... herkes bir tek tek kişleyebilir mi? Arda sen başla. Abi ben nasıl kişleyeyim ya? Oğlum adamın bir tarzı var. E, <gülüyor> Jurox kardeşim adamı da <gülüyor> bitirme şimdi bak. Özür dilerim bir tarzımız var. Öyle şeyler yakışır mı ya adama? Abi ya yani direkt buradan tarzı buraya var. düşmek istemiyorum. Tarzı <gülüyor> Damera Eray nereye geçelim? Gel bir kardıla bak Allah'ını zebersek ya. Ayı! Pencersin oğlum. Enes'in Enes. Yapayım, enes. Abi, Emre abi nerede abi? lan? Emre nerede? Emre geleceğim dedi şu an. Emre Emre bir şeyle uğraşıyor. Kendi şey yapacak. Gel WhatsApp baksana bir. Son iki mesajım. Dur abi. bakacağım. okey Eee abi. Evet canım. Bir şey sorayım. Abi bir şarkı daha söyleyeyim mi sana? Tabii ki de tabii ki de her zaman. Biz çıkalım mı? <gülüyor> biz, Yok abi Çağrı da burada Çağrı da yandı. Ya. Biz de dinleyelim mi o yüzden söylüyorum. Çağrı Arda, çağırı, Arda seninle biraz bir şey. seninle muhatap olmuyor gibi kanka. Çok muhatap, muhatap olmuyor. Yok abi. Ya. Ama duyuyoruz yani bizde. <gülüyor> Yok Çağrı abim de adamdır ya onu da seviyorum. Eyvallah Kron çok sağol. Rica ederim. Go away. So I guess I got stay now or I hope someday I'll make it out of fear I've been if with takes all oh, nights nice. For a hundred years need a place to hide But I can't find one near one I feel I would Side, I can't find my fault He's a lovely? all alone Heart of glass, my mind of stone Aye. Damn and a piece, yes Scannabon, hello daha döneydim lan orayı. Oğlum çok iyiydi. <gülüyor> çok hissettim biliyor musun? Biz bir kere daha yapsana. Bir daha, <gülüyor> bir daha mı <gülüyor> be? Alayım abi bir daha. Alalım. be Vay be, vay be. İngilizce de mi bu? İngilizce <gülüyor> Evet abi. Güzel, güzeldi. vallahi o ağzına cümle sağlık cümle ya. mi ya sizce de. Abi abi dil de evet, var. Mi? Peki e, mikrofonu nerede senin? Aa, mikrofon şurada ama kendisi bozuk yani ben tamir ettim. Sen tamir ettin. Ya ses böyle Arda, robot robot gibi Efendim abi Arda Bana Efendim? bir kargo adresi yollar mısın kardeşim Vaaay helal olsun Vay. Vay. Bravo. Burada, ee, Bir dakika dur Burada, <gülüyor> burada Rodentine de duruyor Burada duruyor Rod Podcaster Oooo Podcaster bir de <gülüyor> Bak burada evet. daha çantasında duruyor O zaman Haydi, kardeşim benim Yeni kulaklığında benden gelsin o zaman Aynı kargo adresini <gülüyor> ben de göndereceğim Helal olsun evet, Estağfurullah Aynen. estağfurullah, Aynen. estağfurullah. Yol oynuyon mu Arda rol? Canımsın Ardacım Oğlum yerim seni ya. Vah Kardeşim benim be Çağrı bir alkış daha Arda, mı... Arda var ya, Arda ya Bir alkış Arda'ya kocuğum Bir de senden ağırlık. böyle var ya O sistemle birlikte dinledik mi Senden neler neler duyacağız kesin ya. Sen Vallahi helal be. olsun Yaman o zaman şey yapalım Buyur canım. Ee, arkadaşa ekipmanlar gittikten sonra bize tekrar bağlansın yani o temiz sesle de bir daha dinleyelim yani abi. Aynen öyle. Aynen öyle. öyle. Arda bizim için hazırlarsın isteyin. herhalde değil mi böyle birkaç Her saat. Ne zaman birkaç... abi siz din yeter. Kardeşim canımsın. Canım benim sağ ol. <gülüyor> bak oğlum kesin abi. var ya neler dinleyeceğiz bir düşünün <gülüyor> ya. Ben de çok kaza geldim gitarı vereceğim de veremiyorum abi. İnanılmaz gaza geldin. Evet. Ya <gülüyor> şey diyeceğim, çağırın in ileride. Meşgul. Daha hani ileride o, o da bir şey var. Göremiyorsun, anlamadın mı? Çok sağ ol abi. <gülüyor> Sen nasıl abisi <kalabilsin> ya? <gülüyor> Lord Baron oynuyor mu diye sordum. Ne yapacaksın? Rap mi göndereceksin çocuğa? Adam şarkı söylüyor. Aman <gülüyor> belası. <gülüyor> <gülüyor> Bir kanka. Bir yemek sipariş edip kotu patlatamazsın be. Yemek sipariş edip kotu balan yır o zaman. çok son sağ스를... 3 yıldır vallahi. Sizinle konuşmayı bekliyorum gerçekten. Vallahi çok güzel oldu bu. Canım sen oğlum. Böyle böyle olduğunu bilsek dünden çekerdik biz dinlerdik yani sabah akşam. Arbi'den Ardacığım. <gülüyor> vallahi ama yani gerçekten. Arda sen bu yoldan hiç vazgeçme ya, öyle Sağ söyleyeyim sana. Abi. Hem ses hem gitar hem tarz bak. Ya Yok, abi siz adamsan. bana bunu yaşattınız ya, ben zaten bundan sonra bıraksam neye fayda eder? Hatta böyle ufak ufak böyle yazmaya da başla bir yandan. Hani Yok abi yazdığım şarkılarım var zaten, devam edeceğim. Çok güzel herhalde. abi, daha 13 yaşında. Ben bir de alkış veriyorum o zaman. <gülüyor> Sağ ol <gülüyor> abi. Ardaç'ım peki bize söylemek sormak istediğim bir şeyler var mı? Sıradaki da geçelim bir sohbetimize devam eskincu. edelim. Çok yani teşekkür ederim aldığınız için yeniden, yani yaptıklarınız için. Biz teşekkür ederiz Ardaç'ım. Biz teşekkür Rica ederiz ederim, bir Arda teşekkür sen şimdi bize T.C kimlik numara ver. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Soyisim anne kızlık soyadı. Biz ee... bir şirket açalım. Çok şey diyeceğim ben katılmadan önce aldım zaten hepsinden. Tamam o zaman sıkıntı yok kardeşim. Abi son bir şey diyebilir miyim? Tabii ki de. Şey, abi ben size yazmayacağımı söz versem arkadaşlığımı kabul eder misiniz? atsam? Ederiz. ederiz. Ya hayır falan atıyor. Tamam. Oğlum kardeşim, diyor. izlendikçe değişiyor ama onu da bilmiyorum da. Yani ben ederim ben de sıkıntı yok. <gülüyor> Yolla ama. kardeşim. Aracığım ben çıkarttım sağ... listeden onu. Arda'cığım yaz atabilirsin bu arada bir şey olduğunda, bir problem olduğunda bir şey yapabilirsin. Tamamdır Ali abi, sağol. Elsa, Elsa'nın da 23 Nisan'ı kutlu mutlu olsun Elsa diyor. Sen de mi söyleyeceksin? Söyle bakalım bir şarkı. Kimin Elsa'sı bu? Salak mısın? Yapıyor ya. Arkadaşlar benim arkadaş eklemenize gerek yok benim kutularımın hepsi açık discord mesajları her yere açık <gülüyor> Kutularımın, açık. Diyor benim açık. kutularımın ne oldu? Vlogs face geçtikten sonra Abi. hepsini kapattı ben bile yazamıyordum Vlogs'a Kanka ben <gülüyor> bu arada açık benim yalan söylemem Heee açık. kesin açıktır Benim açık. Ben kanka sadece duruma göre açılır. Burada ben kapalı birisi bir varsa orada da kendine Baba <gülüyor> ama yani eee O da de, benim de, şerefsizliğim de, alalım <gülüyor> <gülüyor> O da benim götü mü karşı mı <gülüyor> Tamam tamam yazmayın açık diye de bak şimdi öyle de olmasın da <gülüyor> dur, kapalı kapalı. Aynen hallettik tamam. Sağ ol abi eyvallah hepiniz yani Arda canım tamam, sağlığı sağlık. Sağ ol abi. Annene babana çok selamlar. Ee, Aleyküm selam abi. Kendine çok iyi bak. Sağ ol abi sizde. Görüşürüz Arda ile şimdi Görüşmek o izleyelim. senden bir adres tamam. alalım. <gülüyor> tamam abi çok sağ ol bay bay. Görüşürüz bay bay. Benim Ulan benim. görüyorsunuz değil mi? görüyorsunuz. Utanın lan, utanın. Bile ya. Vallahi diyorum be. ya. Bir şu <gülüyor> çocuklara bak, bir de gelen çocuklara bak. <gülüyor> sen adama kanka niye lol oynuyormu oynuyor diye sordun. Çağrı <gülüyor> ben anlamadım. Kanka Allah. hayır, lol de oynasın. Öyle çok başarılı olur. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> hayır bir yandan o, o mesleği de edinsin diye yaptı çağrı da. Hobi olan <gülüyor> <gülüyor> Güzel, Enes devam mı? He he he he defa... Ananı ya ben var gördüm ya. Yaman yap kanka, olmuyor kanka. Ben de